Sen rakam kadar şey izletecek mi bana? Evet. Yüzüklerin Efendisi. Orjinal. Deki bazı efektler nasıl yapılmış? Ee, bu DVD'ler çıktığında YouTube yoktu. Öbürleri görsel efekt efek değil. Ekleyin. Ben efekt çoğuma iyiyim. Bu gereksiz bir şey Sonradan bir efekt yok burada. Hepsi sette yapılmış. Bire bir bildi. Ekleme yani. Eğlenceli. Sıradan sinema bilgilerine hoş geldiniz. Bence iyi bu kadar yeter daha fazlası çıkmaz bizden. Eğlen planına hoş geldiniz. Bugün gene sıradan sinema bilgileri yapacağız ama bu sefer birazcık daralttım. Yüzüklerin Efendisi, orijinaldeki bazı efektler nasıl yapılmış, bazılarının modern hallerine değinmiştik aslında şimdi atalarını. Ben hemen aç efekt anlayayım öyleyim artık. var. Artık öyle hayko. Bu dvdler çıktığında YouTube yoktu. Tamam yaşlısın bu her seferinde belirli gerek olduğunu düşünmüyorum. Bayağıdır da sıradan. Buradan sinema bilgileri çekmiyorduk. Bir zeki olduğumu tekrar hatırlatmak istediğim insanlar Göreceğiz. Birazdan göreceğiz ikibisi. Hadi aç bakalım ne kadar bu gereksiz. efekt işleri, kamera arkası nasıl çalışıyor? Hep bu DVD'ler sayesinde öğrendim ben de. E, hepsi YouTube'da var artık. Açıp izleyebilirsiniz. Hazırsan başlayalım. O, hazırım. Bittiyse dede konuşma Dede gibi gittin. Zoralar eskiden topraktır biz. Ama sana bunun kamera arkasını göstermeden önce... Neredesiniz? Buradalar belki. Buradaysanız ve likelayıp, önerip, yorum yapmıyorsanız burada olmanızın çok bir anlamı kalmıyor bir noktadan sonra arkadaşlar. O nedenle bunları yaparsanız, bize destek olursanız çok mutlu oluruz oğlum, çok. Bak bu kız gülümsemesin mi Bir 10 bin bak, hep böyle oluyor. Eğer on bir hep böyle gülecek. Benim hayranlarımızın beğenisi. Force perspektif diye bir teknik var. Hiç duydun mu? Tabii ki hayır. Ben ama örneklerini gördün. İstanbul'da bir müzeye de koymuşlar böyle hani gidiyor sevgililer falan işte biri odada yerini değiştirince çok küçük görünüyor falan. Gördün mü hiç ondan önce? Görmezden geliyorum böyle şeyleri. Teknik olarak belki görmüşsündür diye dedim. Teknik olarak gördüm ama görmemeyi tercih ederdim. İğrenç sevgili fotoğrafta çekinip durmayın artık. Yeter. Başka bir açıya kaydırdığın anda bütün bu etki bozulur. Okay. Gerçekler bozulur. Şimdi madem istedim modern bir örneğe geliyoruz. Hele ya Allah'ım renk görmek istiyorum ya. Eternal Sunshine'ı izlemiş miydin? Şey. İzledim, i̇zledim galiba ya. Şimdi bu sahnede bu erkek karakterin 2006 mıydı öyle bir şey. Şimdi burada erkek karakterin çocukluğuna gidiyorlar. Çocuklukta e, şimdiki sevgilisi de işte orada hafızasındaki bir kadın. Tamamen kamerada, in kamera dediğimiz hiçbir efekt uygulamadan yapılmış bir sahne. İkisi de sette şu an. Bu müzedeki olay da bu aslında İstanbul'daki müzede buna benzer bir kurulum var. İşte force perspektif tam olarak dediğimiz bu. Aslında burada yapılan teknik şu. Sette şöyle görüyorsun yani kameranın açısına göre işte masa eğriye bir tarafı daha büyük. Burada açıyı azıcık yana çeksen masanın şöyle genişlediğini göreceksin. Ama o perspektiften baktığı zaman bütün boyutlar küçülüyor. Şimdi kendi de gidecek bak. Michelle gibi bu arada çok deha bir yönetmendir. Bak setin arasına gidince bir anda küçüldü. Force perspektif dediğimiz bu. Bu değil. Bu bir kamera. Evet bu özel efekt diye geçiyor. Yani sette canlı olarak yapılan şey. Öbürleri görsel Efec efekt değil, diye ben geçiyor. Ben efekt bulmada iyiyim. Bu gereksiz bir şey. Zekanı dehanı Yüzüklerin, yüzüklerin Efendisi dedik. Neler anlattık? sonra konuya Senin... bağlanma hızın beni şaşırtıyor her seferinde. Biliyorsun bu konuda çok iyiyim. Evet de devam söylüyorum. edelim. Yüzüklerin Efendisi geliyoruz ilk Yüzüklerin Buraya Efendisi. Burada yazan rakam kadar şey izleteceksin mi bana? Evet. 2000'li yıllara geldik. Burada dikkat edersen çok büyük bir zaaf var. Yapamadığın bir şey var bunu kullanırken. Ne o? Şu kamerayı halde... değiştirmek yerine değiştir. Anında bulmam Bitireceksin dedi ki ben kamerayı da oynatmak istiyorum. Yüzüklerin Efendisi'ndeki sahnede konuşuyorlar mesela. Bak şimdi. Şimdi bu senin boylarında biri. Bu da normal insan boylarında biri. Tamam öyle gözüküyoruz zaten. Kardeşim. Senin boylarında birisi, benim boylarımda birisi. Yastık var altında kaldırırsam gene yok. Ve dikkat edersen gene kamera hareket ediyor. Evet. Nasıl yaptılar bunu? Sonradan bir efekt yok burada. Hepsi sette yapılmış. Daha önce öğrendiğimiz bir tekniği şimdi öğrendiğimiz teknikle birleştirmen lazım. 99-2000 falan kamera çekimleri. Kamera açısına göre masa mı oynuyor? Abi gerçekten çok anlamsız ya, boşa yapıyoruz yani senin için boşa birebir bildin ekleme yani falan ben ben at çefek tanlayım öyleyim var zeki olduğumu tekrar hatırlatmak istedim burada gene şey var dikkat edersen şimdi normalde bunu hani gene daha önce gördüğümüz ben zekamla ekranı ikiye bölme falan yaparlar normalde burada ama dikkat edersen bir duman falan koyuyorlar yani hani şey yok o biz yaptık gene ha, soğumuzu set de yapalım yaptık şimdi bak bu normal bir force perspective sahnesi işte aslında Adam gerçekten boydalar. küçük gibi bak, duruyor. Bak kameranın açısı bozulduğu anda bütün büyü bozuluyor. Ama onlar ne istiyor? Çok da bozulmuyor. Bu adam gene birazcık küçük. Motion kontrolü konuşmuştuk. Hareket kontrollü kamera. Burada ne yapıyorlar? Kameranın hareketine göre orada mesafe hesaplıyor. Kamera şu kadar metre gidiyorsa perspektif olarak benim şu kadar santim gitmem lazım. Ve bak bütün hesabı otomatik bilgisayar yapıyor. Böylece o gördüğün sahne bu arada bunun gibi pek çok sahne var bu filmde. İşte beraber at arabasında gidiyorlar. Orada da force perspektif sahneleri var. Hatta biri şortunu yapmış. 1.1 milyon izlenmiş. Yani biz burada o kadar anlatıyoruz. Lütfen azıcık izleyin ya. Benim eylem planı beyimin kıymeti bilinsin. Yeter. Evet. Gördüğün gibi işte yakınlaşma, uzaklaşma, sağa sola kaydırma setteki halde bu aynen dediğin gibi. Bak masada kamerayla birlikte aynı şekilde birebir oynuyor. Oyunculuk iyi ama yani. Bu, buna rağmen oyunculuk ne Tabii. bileyim yani sürekli altında bir şey hareket ediyor. Bayağı bu. Ve ha, bu arada sinirlenim... en önemli detay birbirlerine bakmıyorlar. Yani karşısındaki ha, evet, boşluğa karşısında bakıyorlar. Evet. Karşısında varmış gibi. Burada... Ben kameraya baksımda mesela öyle oluyor. Burada bir küçük şey de, tabi o masa şeyini gizlemek için işte elmalar falan var, onların arkasında o kesişim noktası saklanıyor. Bunun gene bir sonraki adımı var. Şu anda da böyle mi çekiliyor ama? Yani motion control, control kameraları hala kullanılıyor mu? Tabii ki ama yani mesela bu motion kontrolü fiziksel nesneye de yansıtıyor. Motion control şu an neredeyse her çekimde her yerde var, özellikle gördüğün Hı. reklamlarda. Çeşitli amaçları var, işte birden fazla karakter, farklı zamanlarda o kamera hareketini, aynı çekim içinde efekt olacaksa. Efekt yapmamak için mi yoksa efekt, efekt daha doğru göstermek için mi? Efekt işini kolaylaştırmak ve daha iyi görünmesini sağlamak için. Hobbit filminde tabi bu gene bir adı. Orada en başta cücelerin gelip kahvaltı ettiği bir sahne var. Orada 8-9 tane cüce var. Çok uzundu bir şey söyleyeyim mi? Sonuna, sonuna geldiğinde başını unutmuştum. Çok kötü filmler zaten. Hiç izlemene de gerek yok. Burada aynı etki yapabilmek Yeni için. Yeni yemek yememe rağmen acıktırıyor beni bu iştahlı yemeler. Bak şimdi burada da gene 7 cüce var. Hobi. Burada sete sığmıyorlar. Bu mekanizma yapabileceğim bir set yok. Aynı setten 2 tane inşa ediyorlar yan yana. Uzun boylu adam. Yan sette onun dekoru daha büyük normal insan boyunda. Bu sette o Hobbit ve göre. Direkt. Şöyle efekt burada da gene kamera hareketi ikisinde boyuta göre hmm. motion control var. Evet. Biri 1'e hareket ediyorsa biri 1.2 hareket ediyor boyuttan dolayı. Ama işte Gandalf yeşil perde önünde. Tamam yani birleştiriyorlar. Evet. Tamam kameralar aynı hareket ediyor motion control Ama bir yeşil perde kullanılıyor. Bir tanesinde yeşil perde kullanıp konduruyorlar okay. üstüne. Bu da Hobbit'te teknoloji nasıl bir sonraki adıma geçirdikleri. Tamam mıyız bunda gördün mü Yüzüklerin Efendisi'nde motion Gördüm. control nasıl next level'a taşır Şimdi bir de orada çok meşhur bir golüm var. Smeagol var biliyorsun. İnşallah ismini doğru söylemişsindir. Yoksa Beren yorumlarda bizi rahatsız eder. Beren! Yok bu konuda Beren'e pabuç bırakmamış. Smeagol! Smeagol! Beren ee, bir çelişi başladık. İlk filminde sadece gözleri gözüküyor. İkinci filmde bayağı ama filme çekilmiş insanlarla birlikte ilk kez gözüküyor Gollum. James Cameron bu filmi suratsız olduğunda evet. böyle. James Cameron bu filmi izledikten sonra Avatar artık çekebileceğini anlamış mesela. He. Ne oldu? Ne yaşadın sen? Hatırlıyorsun şeyleri gördük. Yüz işte değiştirme, yüz efektlerini ama o zamanlar bu teknoloji yok. Bu simiga o zaman nasıl yapmışlardır böyle yüz tarama, noktaları koyma yokken. Kafaya geçirilen maske. Bu kalitede olmaz. Bütün hani taklit ettiğin ifadelere bak ve maskeyle yapabilir misin bu kalite? Yüze kalite. yerleşen maskeden bahsediyorum ama. Bu efekt. Bu sefer e, görsel ha, efekt. Ha efekt var artık. Ben efekt Tabii, yok zannediyorum. Tabii. Evet, Hayır efekt var ama bizim o konuştuğumuz teknolojiler yok. Hani yüze noktalar koyma, yüzü tarayıp aktarma. Yani o Animasyon yüz taramalar, onlara aktarmalar yokken bu yüze bu animasyonları nasıl vermişlerdir? Elle yaptılar. Hepsini tek tek. hani çizerek, Animasyonu çizerek. oynatarak. Tam hani, bir insan var gene. Var. İşte ama hani bizim son izlediğimiz teknolojilerde hep bak, ya. Bak ben bir şey değerlendirirken bir önceki teknolojiye bakmıyorum zaten. Sen hep bir önceki teknolojide vardı diyorsun da benim umurumda değil. Üstüne ben görünce diyorum. tahmin ediyorum sadece. Zekam <gülüyor> öyle benim. Tamam anladım yani. Efe, sırtına... bak Sette um, kaydedilen bu. görüntü bu. Hareket de bu. Hani daha yenilerde şey var ya hep yüzleri nokta nokta. Hmm. Üstünde şeyler var. Oradan hareketleri Ama burada gene aslına baktığın zaman vücudunu da ekliyor. Suratını da oynatıyor sadece. İşte hepsini elle. Otomatik hiçbir şey yok. Yani bu gördüğün her bir bir hareketi bir animatör tutuyordu daha yukarı kaydırıyor aşağı kaydırıyor ay, çok... ve bu yapılmış en iyi yüz animasyonlarından birisi. Yok iyi ama uğraşı ha. çok kötü. Şimdi gene 10 yıl geçiyor. Hobbit geliyor. Ha bu arada bunları sette çekiyorlar. Hareket verisi alamadıkları için 9 ay sonra 10 ay sonra tekrar stüdyoya gidiyor Andy Serkis bu ay, vücut haline veren. Bu sırada ayrı bir stüdyoda bunların hepsini bir daha oynuyor. Niye? Ki bu sefer o hareketleri de yakalayıp aktarabilsinler. Hmm. Yani iki görüntüyü bu sefer bir dijital sanatçı tekrar eliyle yorumluyor. 10 yıl sonra hobite geldiğimizde artık daha önce de gördüğüm o yüz maskeleri, yüzü tarama, hareket algılama tabii, hepsi... Tabi surat daha net zaten. Tabi. Hepsi sette yapılıyor. Tekrar gidip onu tekrar çek, oyuncu tekrar oynasın, animatörler Tekrar yorumlasın. oynayan oyuncu ikinci para verildi mi? Kendi oynadı gene. Tamam ben bir Duğaçla kere çektim, verilmişti. bir daha çekiyoruz. Şu an bu adamın kendi sadece bu işleri yapan bir stüdyosu var zaten ama 10 yıl sonra artık artık kas yapısından hareketine kadar artık otomatik yapabiliyorlar. Bu da teknolojinin gelişimi görüyorsun deri analizi bilmem nesi. Hani bunu da bulamazlar neyse buna isyan buna ne gerek vardı demeyeceğim, buna gerek vardı. Ki bunlar sayesinde artık izlediğimiz bütün karakterler, dünyalar ne güzel mavi hayata geçebiliyor. Gözlemi takıldı. Her, her çirkininde Bende de bir güzellik buluyorsun değil mi ben çirkininde de. Wednesday yap bir tane kamera. Güzel. Bugün anlatmak istediklerim bunlardı. Güzel. Bir Hadi şey öğrendin bir mi? Yapalım. Ne diyorsun? Öğrendim. Öğrenmedim lan. biliyormuşum hepsini. Çaktırmadan biliyorum her şeyi. O zaman bir de incelememizi istediğiniz bir film, bir teknik, bir şey varsa yorumlara yazın. Onlar Arkadaşlar yani yorum da yazın ha. Gelip benim karşıma ben çok beğendim. Yok. Yorumda görmediğime eziyet olurum. Çok mu zor ya? Görüşürüz. Beğenin, likelayın, yorum atın, abone ben olun. Yapıyorum. Yorum atarım. Abone olmayan arkadaşlarınıza eziyet olun. Eylem planı. Eylem planı. Eylem planı.